Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Temmuz 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili balıklar Öncelikle Temmuz'un konu başlıklarına şöyle bir bakalım Güneş 23'üne kadar yengeç burcunda ardından Aslan burcunda ilerleyecek Mars boğa burcuna geçiyor bu ay Merkür çok hızlı tam 3 burçta dolaşacak oğlak burcunda dolunay var Aslan burcundaysa bir yeni ay var Evet detaylara bakalım Güneş 23'üne kadar yengeç burcunda parlayacak sizin 5. evinizde 28 Haziran'da doğan yengeç yeni ayının tesirleriyle başlıyoruz Temmuz'a ve bunlar e, Temmuz'un ilk günlerinde aslında devam edecek 5. evinizde Merkür 5 Temmuz'da yengeç burcuna geçiyor e, romantik konular aşk hayatınız e, sosyal hayatınız Çocuklarınızla ilgili konular, beklentiler, belki hamilelik, doğumla ilgili mevzular, sosyal hayatınız özellikle öne çıkıyor. Biraz da eğlenceli, keyifli, sizi mutlu eden gelişmeler var veya bunlara odaklanıyorsunuz. Kişisel olarak kendinize iyi ifade edebileceğiniz e, faaliyetlere de odaklanabilirsiniz. Sanatsal konular olabilir, bunlar spor olabilir, hobileriniz olabilir bunlarla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla daha fazla zaman geçirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve Mars 5 Temmuz itibariyle boğa burcuna geçecek, sizin 3. evinize geçecek. 3. ev yakınlarla ilgili konularda daha fazla aktivite anlamına geliyor. Bu ay işte kardeşlerle, akrabalar, kuzenler, yeğenler, komşular onlarla ilgili konular sizi biraz yorabilir zaman zaman daha fazla buralara enerji harcayabilirsiniz biraz tartışmalar da olabilir fikirsel tartışmalar bunlara dikkat edin kazalara sakarlıklara da dikkat edin Çünkü Mars eve çok fazla hareket getirir yani kısa da olsa şehir içinde de olsa gitmeler gelmeler ziyaretler yolculuklar falan çok öne çıkıyor trafikte dikkat etmek lazım özellikle ayın son günlerinde. Eğitimle ilgili konular, yeni bir şeyleri öğrenmek için daha meraklı, daha aktif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kardeşlerle de ilgili efor sarf edebileceğiniz süreçleriniz olabilir. Ayın 13'ünde Oğlak burcunun 21 derecesinde dolunay meydana geliyor. Plüto ile birleşen bir dolunay, dönüştürücü ve güçlü bir dolunay 11. evinizde meydana gelecek. 11. ev dolunayları keyiflidir. Çünkü burası bizim hayattan beklentilerimizle, umutlarımızla, hayallerimizle ilgili bir ev. Ve dolunaylar tamamlanmalar getirir, getirir. Bir hayalinize, bir umut ettiğiniz bir şeye, bir oluşuma kavuşmanız mümkün. Bir dileğinize kavuşabilirsiniz. Bir proje sonuçlanabilir. Harcadığınız emeklerin karşılığını alabilirsiniz. Özellikle iş hayatınıza, mesleki hayatınıza bir başarı elde etmeniz mümkün. Bunun maddi gelirl gelirleri olabilir. Mesela maddi kazanımları, ödülleri olabilir. Ya da e, terfi edebilirsiniz. Statünüzde bir gelişme olabilir. Keyifli bir alan. Sosyal hayatınızda etkiler var. Arkadaşlarınızın çok daha gündeme gelebileceği bir alan. Bazı arkadaş ilişkilerinizde dönüşümler olabilir. Evet, bazı grup ilişkilerinizde ya da organizasyonlar içerisinde faaliyetlerinizi sonlandırabilirsiniz bir kulüpten bir dernekten ayrılabilirsiniz veya burada bazı kararlar dönüşümler içerisinde olabilirsiniz arkadaşlarınız ve arkadaşlarınızın yaşamında da dikkat çekici gelişmeler olabilir bu dönem ilginiz daha çok yani arkadaşlarınıza yönelebilir özellikle Dolunay ve Dolunay'ı takip eden üç gün öncesi 3 gün sonrası etkiler çok öne çıkıyor Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu Eğer bulunuyorsa bu etkiler sizin için çok daha önemli olabilir donlayı takip eden günlerde ayın 17'sinde 18'inde yengeç burcunda çok güzel bir güneş Merkür kavuşumu var üstelik sizin burcunuzdaki balık burcundaki Neptünle de muhteşem bir üçgen açısı var bu biraz hani çok romantik bir açı bence yani sevdiğiniz kişiyle güzel bir organizasyon bir tatil olabilir. Çocuklarla ilgili keyifli bir etki var. Çocuklarınızla ilgili belki böyle bir ihtiyaç duyduğunuz bir çok arzu ettiğiniz bir hayalinize kavuşabilirsiniz. Maddi konularda şanslar, yardımlar olabilir. Sizin de aslında empati gücünüz, duyarladığınız sezgileriniz çok güçlü. İlham akışı çok güçlü. Hani Manevi konularda derinleşmeler olabilir. Sanatsal ilhamlarla burada çok güzel bir şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Yardımlaşma temaları öne çıkıyor. Çevrenizdeki kişilerle ilgilenmeniz, ihtiyaç sahibi kişilere, yaşlılara hastalara, hayvanlara yardım etmeniz veya sizin ihtiyacınız olan alanlarda sizin bu yardımları destekleri bulmanız mümkün ve bunların manevi açılımları da geri dönüşleri de çok derin olabilir çok önemli olabilir sevgili balıklar ve ayın 19'unda Merkür Aslan burcuna geçecek 23'ünde Güneş Aslan burcuna geçiyor altıncı evinize doğru ilerliyor artık gezegenler ayın son haftası özellikle günlük hayatınızın rutinleri iş temponuz öne çıkacak 28 Temmuz'da 5 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğuyor bu yeni ay sizi çok fazla etkilemeyebilir çünkü sabit burçlarımızı daha çok etkiliyor ama yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa etkiler alabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili bir başlangıç olabilir. Çalışma koşullarınız veya beraber çalıştığınız kişilerle ilgili yenilikler olabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz örneğin sağlığınızla ilgili gelişmeler olabilir sağlık konularında bazı hassasiyetler olabilir Çünkü Dolunay'ı takip eden günlerde Merkür'ün Mars'la dik açısı etkinleşiyor bu biraz sinir sistemini zorlayabilir nörolojik sorunlar dolaşım sistemi problemleri tansiyon sorunları Eğer varsa kronik sorunlarınız sevgili balıklar bu yeni ay ve yeni ayı takip eden e, Temmuz'un son günlerinde lütfen biraz daha sağlığınıza dikkat edin e, özellikle ayın son günlerinde Mars'ın Uranüs'e doğru da bir yakınlaşması söz konusu. E, bu da e, sürpriz hani beklenmedik böyle ani gelişmeleri daha çok ortaya çıkarabilir. Hani sizinle de ilgili olmayabilir bir akrabanızla ilgili, yakınlarınızla ilgili de komşularınıza da ilgili olabilir biraz çevrenizdeki kişiler onların yaşamları onların sağlıklarıyla da ilgili Hani hızlı beklenmedik sürprizleri bekleyebiliriz Bu arada trafiğe dikkat edin dedim anlaşmazlıklara ayın özellikle 26'sından 27'sinden sonra ayın son günlerinde çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde daha sakin olun komşularınıza tartışmayın işte kardeşlerinizle iş arkadaşlarınızla, akrabalarınızla bazı böyle yani bir mevzu olabilir, anlaşılması gereken ya da işte fikirsel bazı sorunlar olabilir. Trafikte de yine kazalara, sakarlıkla, özellikle çalışma ortamınızda falan daha temkinli olmakta, da, daha güvenli adımlar atmakta fayda var sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.